Samsung'un meraklı beklenilen yeni amiral gemisi modeli S23 Ultra sonunda tanıtıldı. 200 megapiksellik bir ana kamerayla geliyor. Hem yakınlaştırma performansı hem de gece çekim performansı oldukça iddialı. Dilerseniz şimdi... Bu cihazın gece çekim performansına birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar şu anda S23 Ultra'nın kamerasındayız. Burada gördüğünüz gibi Samsung bir adet bir kutu hazırlamış. Bu gece çekimi için kullanacağız. İçi oldukça karanlık arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl bir gece çekimi olduğunu bizler de merak ediyoruz. Hemen telefonumuzu şuraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ışık kesildi ve içerisi oldukça karanlık. Bastığımız zaman şu anda gece fotoğrafımızı çekiyor sabit bir şekilde. Ve evet gördüğünüz gibi son derece aydınlık bir gece fotoğraf. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça muazzam bir gece çekim performansına sahip bu cihaz. Önümüzdeki günlerde cihazın zoom performansının nasıl olduğunda hep beraber test edeceğiz.